Önemli olan 1200 piyasalara bağlanabilmek. 1200 piyasaya bağlanabildiğiniz zaman Ethernet kablosundan daha sonra her şey çok daha kolay. Bağlantıyla ilgili çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Onunla ilgili birkaç olasılık var. Şimdi onlara bir göz atalım. Şu anda burada benim makinede Windows 10 kurulu ve en son update'lerini yaptım. Şöyle bir sıkıntımız var. Açalım bir TIA portalımızı. 14 olabilir, 15 olabilir TIA portal. Mesela Project View diyelim, yeni bir proje açalım. Şu anda proje oluşturuyor. Yeni bir cihaz ekleyelim, Ad new Device. Şimdi 1200 ekleyeceğimiz zaman, buraya seçtiğimizde bakın, şöyle bir hata mesajı çıkarıyor diyor ki. Senin diyor lisansın yok diyor. Ve SQL ön üzeri dikkat edecek olsanız kırmızı çarpılar bulunmakta. Kapatıp programımızı tekrar masa üstüne gelelim. Bu makinede ben şu anda bir administrator tanımadım. User var ama nedeni bilmiyorum. Windows 10'u daha yeni kurdum. Daha yeni kurcalamaya başladım. E, Tia portalı çalıştırırken yönetici olarak çalıştırmamı istiyor yönetici olarak çalıştıralım Windows'u. Yönetici olarak çalıştırdığımızda az önceki projemizi açalım. O görüntüsüne gelelim. Şimdi burada bir cihaz eklemeye kalkalım. Burada bakın bana DC DC DC nerede? Bakın açıyor. Az önce bunların her birinin üstü kırmızıydı. Nereden düzeltilmesi gerektiğini bilmiyorum. Ama böyle bir sorunla karşılaştım. Windows 10'u demin de dediğim gibi daha yeni kurdum. Daha yeni kuracağımlara başladım. Ee, bu program Windows 10'da e, yönetici olarak açılmak istiyor. Şimdi bunu kapalım. Kapatalım. Bağlantı sorunlarımıza bakalım. Şuradan e, ağımdaki piyasaları bir aratalım. Şöyle propinat Ethernet olacak. PGPC interfeziniz. Daha sonra hangi Ethernetinizden bağlıysanız wifi modülü üstünden bağlı olabilirsiniz. Wifi üzerinden ya da birkaç tane Ethernetiniz vardır. Şu anda bende tek Ethernet var. Bundan bağlayayım. Start search diyelim. Bakın şuraya bağlı olduğu PLC'yi gösterdi bana burada. Burada eğer hiçbir device çıkmıyorsa burada eğer hiçbir device çıkmıyorsa ya CPU'nuzun enerjisi yoktur. Bakın şu anda benim CPU'mun enerjisi var. PLC'nin CPU'sun. Ya da bağlı olduğunuz Ethernet kablosu ile ilgili bir sorununuz vardır. Ethernet kablosunun doğru olduğunu, doğru bağlı olduğunu ve CPU'nun enerji olduğunu ee, eminseniz bilgisayarınızın Ethernet kartı ile ilgili bazı sorunlar olabilir. Bunları araştırın. Şimdi show dediğimde bazen he, burası da aktif olmayabiliyor. Dedek ya da show aktif olmayabiliyor. Onda biraz sonra bahsedeceğiz. Firmware sorunlarından kaynaklı e, şeyler de var. Sıkıntılar da var. Show dediğimde online aksa gelecek. Bakın online aksa geldim. Şurada görüyorum cihazımı. Diğer seçtiğimde burada iki tane yere dikkat edeceğiz. Bunlardan bir tanesi Freeview versiyonu. Şu anda 1.02. Diğer ise e, bilgisayarın şeyini düzeltiyorum. E, PiS'in IP adresi şu anda 192.168.0.1. Şu anda benim PiS'in IP adresi. Bazen burası boş gelebilir e, ilk açtığınız PiS'lerde. E, PiS'i böyle taratma yaptığınız zaman e, arama yaptığınız zaman yine online siteye gelip buradan e, hangi ip havuzundaysanız ha, ip havuzundaysanız oradaki ip'nize çakışmayacak şekilde yazıp async ip adres dediğinizde sizin plc'nize burada yazmış olduğunuz ip gidecek mesela ben burayı 2 yapıp e, aşağıda async dediğim zaman benim plc'min e, ip'si bu sefer 192.168.01 olacak. Bağlan sorunlarından bir tanesi, PC IP'nizle sizin bilgisayar IP'nizin aynı havuzda olmaması. Bunun da bir sürü giriş yeri var ethernet ayarlarına ulaşabilmek için ethernet. Şu ekran hepimizin bildiği ekran. Özelliklere geldiğimiz zaman ethernet 4. Protokol versiyonu 4. Özelliklerine gelip aşağıdaki IP adresini kullanmayacaksınız 192 havuzu 168 Bundan sonrası çok önemli değil ama Örneğin 0, 50 diyeyim ben Ya da 70 diyelim 255, 255, 255, 0 Tamam kapat. Şu anda Benim bilgisayarımla PLC aynı havuzda ee, Sıkıntılardan biri Bu olabilir. Kapatalım Bir başka sıkıntı Şu anda ben Tia Portal 14'ü kullanıyorum Ya da 15'i kullanıyorum. Tia Portal 14 ya da 15 Frame, Frameware olarak versiyon az önce gördüğünüz şurada ee, 1.02 desteklemiyor. Neden desteklemiyor açıkçası bilmiyorum. Ama ee, Tia Portal'ın versiyon 11'lerinde bu ilk Frameware'leri 1.02 ee, destekliyordu. Bu şöyle bir sıkıntı çıkarabilir. Ad New Device dediğinizde Örneğin 1200. Şu anda 214 benim elimdeki. DC, DC, DC. Şu. 214 DC, DC, DC çektim. Şu anda bakın bu şey. Ee, 1AE30, 31, 40 diye gidiyor. Farkları ne bunların? Hepsi 214 DC, DC, DC. Şunlar firmware farkını söylüyor. Şu 2'ye kadar. Şu 3. Bu da 4'ü gösteriyor. Bakın firmware olarak otomatik olarak 2.2 attı. Ve aşağısını seçemiyorum. Yani yerde biri seçemiyorum. Okey dediğimde şu anda ben buraya PLC'yi atıyorum. Şu anda PLC'yi atadım. Ama şu PLC'nin Frameware'i 2.2 ya da 2.0. Benim PLC'nin Frameware'i online'dan ne görmüştük? Frameware'i 1.02 olarak görmüştük. Bu da bir başka sıkıntı. E, framework'i 1'den 2'ye bu Tia portal üstünden çıkaramıyorum. Ya da 2'den 3'e, 3'den 4'e Tia portalı üstünden çıkaramıyorum ama örneğin mesela 2.0'ı 2.2'yi Tia portalı üstünden yapabiliyorum. Yani framework'ların o ilk versiyon kaçsa onların bir üstü update'ini update kartları ile yapmam lazım. Yani şu anda ben e, şuradaki bir örneğin burası boş bir şey yapalım. Şu minob1 boş bırakacağım. Bunu PLC'ye yollamaya kalktığım zaman PLC yollamayacak çünkü ben firmware 2.2 ile 2.0'da bir şey yapmıştım. Bakın şurada Profi Ethernet, Ethernet ağı, start search diyelim. geldi şu anda load diyelim. Bu load açılmayabilir. Bazen yani bura pasif kalabilir. i5 7. jenerasyon makine kullanıyorum. Deliram var şu anda makine. De fakat ya portal makinenin canına okuyor. Bakın şu anda aktif değil. Yükleyemiyorum. Bunun nedeni de kaynaklanıyor. Firmware'i update edebilmek için yani bu 1.0 firmware'i update edebilmek için şöyle bir karta ihtiyacım var. Bu kartın kopyası yok arkadaşlar. Yani herkesin aklına gelen benim de aklıma geldi. Uğraştım ama yani imaj mimari olarak bu kartı kopyalayamıyorsunuz. Bu kartı Siemens'ten alıyorsunuz. Siemens'te aldıktan sonra support sitesine giriyorsunuz. 24 megawattlık bir şey adını siz getirin. MC kart. Bunu support sitesine girdiğinizde buna yükleyebileceğiniz firmwareler var. Olmadı. Videonun altına linkini atarız. O firmware'i yükledikten sonra kapattık. CPU'muz şu anda kapalı. Kartı takıyoruz. Kartı taktık. CPU'muzu açıyoruz. Şu anda oradaki MC kartın içerisinde Frameware 2.2 yüklü. Ne yaptık? Şeyden indirdik. Support'tan egze ya da zip dosyasına. Daha sonra TIA üstünde MC karta sistem e, kartı yap şeklinde bir seçenek var. Orada yaptık. Şu anda bakın enerjiyi veriyorum. Enerji varken kartı sökmeyin ya da takmayın. Bu ledler bir müddet yanacak. Az önce run stop yeşil sarı yanıyordu. Şimdi sadece sarıya döndü. İşlem tamam kapatabiliriz. Kapattık. Enerji kesici kartımızı alalım. Kartımızı aldık. Tekrar pumuza enerji verelim. Yani sistem işlemlerini yapsın. Evetler yansın. sesin birazdan. Evet. Verelim. Bir daha yazımda bunu aratalım. O şu anda IP adresi gitmiş durumda. Şöyle deyip online değer basıya geldik. Şu an halde imad hiçbir şey gözükmüyor. Nedeni bilmiyorum açıkçası. Bir IP adresi atışalım. 192 168.0 Yani tekrar bir de A geçti 255 255 255 255 255 ee, sıfır. Şimdi IP dediğinizde IP yükleyecek şu anda. Şu anda burada yazdım IP demin IP uçan siyaha gitti. Tekrar bunu taratalım be. tarıyor. Bakın IP olarak 192.68.0.1 gördü. Şu dedik online maksı attık. E, online online diagnostik. Bakın dikkat edecek olursanız e, 214 DC DC DC'di. Şu koduydu. Adından şu yandan seçtiğimiz. En 2.2'ye çıkmış. Gördüğünüz gibi CPU'muz da 19268'de. Şimdi burada başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Adney divers diyelim. Burada un spesifikten seçebilirsiniz CPU'yu. Yani un dedim ki diyorum ki ee, şey bilmiyorum ben piyasında olduğunu bilmiyorum sen seç dikkat et çok olursanız şurada versiyonu 4.2 otomatik 4.2 geliyor bunu böyle bıraktığımda ok dedim. bir e geldim ee, dedek dediğimde yani seç dediğimde şuradan start seç diyeceğim buldu mu buldu dedik bunu seç dediğimizde seçmiyor dikkat edip olursanız şey yapmadı yine beyaz sebebi şu bunu versiyonunu mevcut PLS'den daha yüksek seçtim Frameware'de Change device deyin şimdi burada versiyon 4.2 den örneğin neydi benimki 214 DC DC DC ancak versiyon 4.2'den 4.2'ye update edebilirim, change edebilirim, değiştirebilirim. Bu sıkıntı. Yani şu anda ben ee, CPU'mu şey seçtim, an ee, specific seçtim, ama firmware'ını 4.2 seçtim. Öyle kaldı. Şu anda benim CPU firmware kaç? 2.2, 2.2'ye change device yapamıyorum, ya dedek diyemiyorum. Bunu ancak silmeniz lazım. Geldim bakın şu anda cihazı siliyorum sildim aynı şeyi yapacağım at new device bunu spesifik seçeceğim cpu'yu bakın bunu seçerken şunu dipte seçmekte fayda var bakın 2.2 seçmekte fayda var tamam mı zaten tia portal 14 2.2'nin altını şey yapmıyor okey dedik şimdi geldi mi Dede e tekrar diyelim bunu start search Gördün mü? Bakın dedek dediğim zaman CPU geldi. Demin dedek dediğimde CPU neden gelmedi? Mevcut CPU'da, hardware'de seçtiğim CPU'nun firmware'leri farklıydı. Hardware'de seçtiğim, bilgisayarda seçtiğim, Kia portalda seçtiğim eee hardware'de firmware 42 Yani şu andaki CPU'nun üstündeydi. Hardware dedekte siz un spesifik seçerken Frameware'i en dipte seçin En küçük frameware'i seçin Daha sonra küçükten büyük frameware'i Update oluyor ama büyük frameware'den Küçük frame veri update olmuyor Şu anda bu videoyu ders arasında Çektik Öğrenciler de burada korkularından ses çıkaramıyorlar Vakit bulursam bu konuda Daha adam akıllı bir şeyler hazırlayacağım